Selam arkadaşlar sevgili kova ve balık arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz inşallah iyisinizdir sevgili kova ve balık arkadaşlarım sizler için 15 Ekim, 30 Ekim arası ex tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar. Önce tabi ki kova arkadaşımdan başlayacağım. Balık arkadaşımızdan çıkmak üzere şöyle bir bakacağız bakalım. Ekslerinize, küslerinize, eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş. Barış var mı? Dönüş var mı? Yoksa da hakkınızı ne düşünüyorlar? Bunlara bakacağız. Kalplerinden, akıllarından, içlerinden geçenle bunlara bakacağız canlar hadi bakalım sevgili kova arkadaşımızdan başlıyoruz kova arkadaşımız derken onların eksinden başlıyoruz canlar ah benim kovalarım siz nereye hayranlık duyuyorsunuz evet baya bir hayranlık var evet sevgili kova arkadaşımda da. X partner tarot açılımı. Bazen farkında olmana küt küt vuruyorum canlar rafınıza sığınıyorum. Ben de farkında değilim ne yaptığımı. Evet. Karşı partner ve siz sevgili kova arkadaşlar. Karşı partner bakın. Şöyle göstereyim de biraz çekeyim. Siz de görün. Bazı şeyleri askıya almış. Ya da zaten geçmişten şu ana kadar ben bu açılımı yapana kadar öncesinde bir şeyleri askıya almış bu insan. Bakın burada askı bir vaziyette duruyor. Aa, destenin altı güzel geldi. Siz ise karşı tarafa hala belki 3 ay önce ayrıldınız. 6 ay, 1 yıl önce, 2 yıl, 3 yıl. Bunu tabi sizler biliyorsunuz canlar. Hala bir hayranlık durumunuz var. Karşı taraftan elektrik alıyorsunuz sevgili kovalar. Karşı partner her kim ise o insana karşı hala bakın. Bir ha içten içten tabi ki bu bir hayranlık durumlarınız var karşı taraf şu anda askıda yakın gelecekte ise sevgili arkadaşlarım karşı partner askıyı bir kenara bırakıyor risk alıyor ne riski alıyor sizinle ilişkisini tekrar düzeltmek istiyor canlar güneş kartımız küslerin barışı ilişkilerimizi düzeltelim aramızdaki sorun sıkıntı her neyse bunu ortadan kaldıralım Maddi sıkıntımız mı var? Manevi sıkıntımız mı var? Her ne sıkıntımız varsa birbirimize olduğumuz gibi kabullenelim demektir. Bakın risk alıyor. Sizinle tekrar ilişkisini düzeltmek isteyecek bu karşı taraf. Siz ise hem hayranlık duyuyorsunuz. Şimdi bazı kova arkadaşlarım son derece dikkatli olabilir. Şimdi bütün kova arkadaşlarım karşı partnerlerini istiyorlar diyemeyiz. Değil mi? Burada ne kadar hayranlık durumu olsa da bu bir kaç günlük 3-5 günlük bir hayranlık durumu buraya gelindiğinde olay değişiyor değil mi canlar olay değişir bazı kova arkadaşlarım son derece dikkatli arkasını dönmüş buraya işinde gücünde bazı kova arkadaşlarım ise hakiki hayranlık duyan kova arkadaşlarım sürekli bu partneri hayatınızda istiyorsunuz demektir karşı taraf bakın risk alıyor sizinle tekrar barışıp uzun vadeli Güçlü adım atmak isteyecek. İsteyecek mi? Bu tamamen karşı partnere ait. Çünkü barış karşı partnerden geliyor. Tamam. Destenin altındaki kart da güzel geldi. Şöyle bir bakalım. Ama ben her zaman söylerim. İnsan ruh hali değişkendir. Hmm, fırsatlar da var. Burada böyle düşünüyor ama... Şimdiki kart öyle gelmeyebilir. Bakacağız... Hmm, söyledim değil mi söyledim evet söylüyorum burada bir engel durumu var yanlış anlamayın ben illaki karşı taraf evli demiyorum sevgili kova arkadaşım bu engel evde abi büyüğü abla büyüğü olabilir anne baba olabilir ya da üçüncü bir şahs engeli var burada değil mi var azize aşk açılımlarında hoş değildir engelden bize söz eder ki benim sevgili kova arkadaşım olayın zaten bilincinde karşı taraf bu şekil iken siz karşı taraftan kurtulmak isteyeceksiniz bandajlardan sıyrılmak çünkü neden memnun değilsiniz bir şeyler değişsin diyeceksiniz sevgili kova arkadaşım güzel insan tamam karşı taraf bakın risk alıyor sizinle tekrar ilişkilerini düzeltmek istiyor sizinle uzun vadeli güçlü adım atmak istiyor ama gelin görün ki bunu bir macera amaçlı yapıyor bu insan çünkü engelli engel her kimse bunu siz biliyorsunuz ben bir şey söylemiyorum tamam bundan dolayı da bakın siz kurtulmak isteyeceksiniz e artık yeter diyorsunuz zaten burada arkanızı dönmüşsünüz ben anladım durumu anladım canlar ve değiştirmek isteyeceksiniz memnun değilsiniz haberiniz olsun daha fazla kurcalamayacağım değmez çünkü verin gitsin diyorum. Işığa git diyor meleğim. Sevgili kova arkadaşıma değişimi yap. Bandajlardan sıyrıl. Evet zaten memnun değilsin. Değiştir. Ardından ışığa doğru git. Sakın. Azize karanlık demektir bir yerde. Karanlığa gitme diyor. Bakın melek ne güzel söylüyor. Sakın karanlığa gitme. Işığa git. Aydınlığa git diyor. Sevgili kova arkadaşıma söylüyor bunu. Siz de öyle yapacaksınız zaten bakın gidiyorsunuz, karanlığı bırak, burayı bırak diyor, burayı bırak, buradan sana hayır gelmez düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat, kabusu değil zaten benim kova arkadaşım kararı vermiş, bandajlardan sıyrılıyor neyse daha fazla kurcalamayacağım artık değiştiriyor tamamdır, bitti bu kadar tamam, sevgili kova arkadaşlarım 30 Ekim'e kadar söyleyeyim, ama burada kalır mı kalmaz, her an her şey olabilir her an her şey olabilir. Bitti. Çünkü değişkendir. insan ruh hali değişkendir canlar. Düşünceler, duygular değişkendir. Evet sevgili kova arkadaşlarımızın da 30 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımını tamamladık. Şimdi sevgili narin balıklıklarımıza geldi sıra. Bakayım balık arkadaşlarımızın eski eş, eski sevgili, eski sözlü, nişanlı, eski kız arkadaş, erkek arkadaş hiç fark etmiyor. Bakayım küslerinde barış var mı? Dönüş var mı? Yoksa da ne düşünüyorlar hakkınızda buna bakacağız canlar. Böyle her giden de dönüyor mu? Dönmüyor elbette. Yani bu çok geldi bu kez çok geldi bu canlar. Bu kalpten kurtulamıyoruz ama atamıyoruz da o da destemizin bir parçası. Maalesef buyurun. Hmm. Şu karanlık yüz gelmese olmayacak. Azize normal açılımlarda aşk açılımlarının dışında mükemmeldir canlar. Ama gelin görün ki şu aşk açılımlarında tam bir kabus başka bir şey değil. Tam bir kabus. Olacağına hiç olmasın daha iyi bakın. Burada da üçlü var, burada da üçlü var, burada da üçlü var. 3, 3, 3. Gidiyoruz. 3, 3 gidiyoruz. Ah benim balıkçıklarım. Bu sesseniz denge tamamen kaymış. Karşı taraf sıkı sıkı tutuyor. Sıkı sıkı tutuyor da. Karşı taraf kimi sıkı sıkı tutuyor? Karşı taraf kimi mi sıkı sıkı tutuyor? Bence karşı taraf burada engel var. Engel var, engel var canlar. 300 sırayla birbirini nasıl da bulmuş? Yanlış anlamayın. Ben illaki evli diyemem. Ama evli de var burada. Yok da diyemem. Anne baba engeli var. Sevgili engeli var. Eş engeli var. Üçü de var burada şu anda. Burası. Sizin karşı partneriniz sevgili balık kardeşim. Hem sizi tutuyor. Hem karşı tarafı. Sıkı sıkı tutmaya çalışıyor. Bitti bu kadar bakın. Hem anneyi babayı tutuyor. Hem sizi tutuyor. Hem işini gücünü tutmaya çalışıyor bakın kaç tane tılsımı bu insan burada sıkı sıkı tutmaya çalışıyor çalışıyor mu çalışıyor sizde de zaten denge tamamen kaymış bundan dolayı bazı arkadaşlarımızın partnerleri anne babadan yana olmuş bazısı eşten yana olmuş bazısı sevgiliden yana olmuş bunun ardından yakın gelecekte bir şok durumu bir gözyaşı durumu aslında karşı taraf sizi istiyor siz karşı tarafı istiyorsunuz ama gelin görün ki içinden çıkılır bir hal yok. Engelimiz var, engel var. Üçünün ilk kez bir arada olması tam bir felaket. Tam bir felaket canlar. Şu an bu açılımda pek çıkış var gibi görülmüyor. Bundan dolayı da bakın sevgili arkadaşlarım siz zaten bu raddede engellerin farkındasınız. Benim balık kardeşim de engelli olabilir. Bakın bu sizden tarafa geldi. Karşı tarafta da engel var. Arada da engel var. Bir şok durumlarını söz konusu yakın gelecekte. Ya siz karşı tarafa şok yapacaksınız ya karşı taraf risk alıp size şok yapacak. Siz diyorsunuz ki sevgili balık kardeşim senin engelin var. Ben seninle olamam. Karşı taraf diyor ki ben onu onu bilmem. Benim ne kadar engelim olsa da bak ben onları diyor arkama aldım. Senin elinden tutuyorum. Öyle benden kurtulamazsın. Ben bir şok yaparım. Örneğin seni kaçırırım. Örneğin bir şeyler, bir, mutlaka bir şeyler yaparım diyor. Ama bu raddeye gelindiğinde bakın bir bitiş var burada. Bir ölüm, ölüm derken yanlış anlamayın ölüm kartı. Yani geçmişin bir şeyleri burada bitiyor. Ama neyin bitişi bu? Kim bitiriyor? Benim sevgili balık arkadaşım mı yoksa karşı partner mi? Değil mi bakalım mı? Hadi bakalım. Başka türlü sonuç alamayız yani canlar. Hadi bakalım. Karşı partner bir şeyleri kabulleniyor. Sizde korku, endişe ama yoğun duygular. İster istemez bazı yerde de öfke duyuyorsunuz. İster istemez. Çünkü sonuç yok. Hmm. Evet kızıyorsunuz. Evet kızgınlık var sizde. Kızgınlık var kızgınlığınızdan dolayı da sevgili balık arkadaşım hatta fırsat yakalamak isteyeceksiniz böyle hıncınızı almak için intikamınızı almak için o derecede bir can yanma durumu var kalp yanma durumu diyelim biz buna can demeyelim de karşı taraf gerçeği kabulleniyor tamam ben balıklı olamam diyor veya balık benle olamaz gerçeği kabullenmek demektir gerçeği kabulleniyorum Geçmişi örtüyü çekiyorum. Yani balık senden vazgeçiyorum diyor bu kısım. Şu an için öyle söylüyor. Siz ise fırsat yakalayıp hem karşı tarafın bir miktar cazibesi altındasınız hem de öfke duyuyorsunuz. Kızgınsınız canlar. Kızgınsınız. Çünkü şok var bir şeyler var. Ne yapalım açalım mı hala? Sevgili balıkçıklarım hadi bakalım. Karşı taraf bıkkın. Artık bir şeyler baymış. Bakın bir bıkkınlık. Çünkü olmuyor. Değil mi? Çıkamıyor işin içinden. Burada bir şeyler var. Siz ise hala bir yerde kızgınlık var. Bir yerde de hala karşı tarafı bırakmak istemiyor. Sahiplenmek istiyorsunuz. Ama öfkeniz de var canlar. Öfkeniz de var. Karşı partner yapamam diyor. Hmm. Daha fazla da açmayacağım. Daha fazla da açmayacağım canlar. Siz değişim yaşıyorsunuz. Tamam, durum anlaşıldı. Hadi bakalım. Siz değişim yaşayacaksınız. Karşı partner yapamam, diyor. Ben engelliyim. Aile meselesine dikkat etmek durumundayım balık. Benden umudu kes, diyor. Bitti. Bu kart tıpkı azize gibidir, canlar. Aşk açılımlarında hiç sevmem bu kartı. Bundan bir farkı yoktur. Benden size söylemesi yani sizin bu partner artık her kim ise ya anne babasından yana oluyor, ya eşten yana oluyor, ya sevgiliden yana. Ama sizden yana değil. Bu durumda da siz ne yapıyorsunuz? Değişim yaşayıp yolunuza doğru gitmeye yöneleceksiniz. Sevgili balık arkadaşım, güzel insan yapacak bir şey var mı yok. Ama bununla kalır mı? Kalmaz. Yine değişimlere doğru gideceksiniz. Yine bir şeyler değişir. Bundan dolayı boşver diyor meleğim şükret diyor sevgili balık arkadaşıma sen güzel kalplisin şükret gitsin şu haline şükret diyor şu haline şükret daha fazla söylemeyeceğim hadi sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak aç gözlerin diyor bak artık bu yolu aldın gidiyorsun gittiğin an tam git hakikaten güzel değişimler seni bekliyor diyor aynı yerde neden sayıyorsun diyor aslında bu mesajlara çok dikkat etmek lazım Sevgili arkadaşlarım, melekler bize bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ama bazen tam kulak asmıyoruz değil mi? Yapacak bir şey yok. Durum ortada. Evet, sevgili kova ve balık arkadaşlarım, sizlerin de 15 Ekim, 30 Ekim arası Ex Partner tarot açılımınızı tamamladı. Sevgili arkadaşlarım, benim yapabilecek bir şeyim yok. Bana kızmayın. Ben evren ile sizin aranızda elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Tamam, durum ortada. Sonrasına bakacağız. Hadi bakalım.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 Tamam. Sizi ölüme kadar mutluluğa getireceklerin peşinden gidin canlar. Tamam. Sizi 3 günde bırakacakların peşinden değil. Bitti. Değerli olduğunuz bakın. Değeriniz olduğunu sakın unutmayın. Bu taraf değerli. Siz değersiz misiniz? Hayır. Ne yapacaksın? İstikamet. Değerinizi bilene gideceksiniz. Bitti bu kadar tam kapatacağım sıranı. Bunu da söylemek durumunda kaldım. Değer, değer, değer. Herkesin kendince bir değeri var. Sizleri seviyorum sevgili kova ve balık arkadaşlarım. Canlarım benim. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri öpüyorum. Bay. Hadi bakalım.